Şekerim benim of of onazını yerim hadi hadi gel gel bir şeyler içelim kendimizden geçelim <gülüyor> Şekerim benim of of onazını yerim hadi hadi gel gel bir şeyler içelim kendimizden geçelim Aman açaktım şekerim benim of of onazını Ben biri, biri şekerim benim. O, o on azını yerim. Hadi hadi gel gel bir şeyler içelim. Oğlum, oğlum bak git. Şekerim benim. O, o on azını yerim. Hadi hadi gel gel bir şeyler içelim. Kendimizden geçelim. Bakar, ı, ı, ı, benim benim oh, oh, yerim. Hadi hadi gel gel, seni öperim Oğlum bak git. <gülüyor> Şekerim benim bol. Oh, of, oh, yerim. Hadi hadi gel gel, şikerim.